Evet, iletişim konusuna devam ediyoruz hmm. ve iletişimde e, dil kalıplarından biraz bahsedelim. Çocuklarla kurduğumuz iletişimde onlara ne söylediğimizden ziyade neyi nasıl söylediğimizin çok önemli olduğunu zaten bir önceki videomuzda bahsettik. Peki şöyle geldi diyelim çocuğunuz, şöyle bir aranızda diyalog geçecek değil mi? Anne okuldan nefret ediyorum, ödevlerden de nefret ediyorum. Hayatta işime yarayacak hiçbir şey öğretmedikleri gibi bir sürü sıkıcı konuyla başımızın etini yiyorlar. Öğretilenlerin gelecekte işime yarayacağını hiç düşünmüyorum. Liseden sonra okula devam etmek istediğimi sanmıyorum. Ben okulu bırakacağım diyerek sizin yanınıza geldi. Ne yaparsınız? Onunla bu konuyu nasıl konuşursunuz? Evet, burada birkaç farklı yanıt var, ebeveynin çocuğa verebileceği ve bu yanıtların aslında e, dil kalıbı olarak ondaki yarattığı etkiden bahsedeceğim. Mesela bir tane ebeveyn, benim oğlum okulu bırakmaz, emir verme, yönlendirme, okulu bırakırsan benden para bekleme, uyarma, gözdağı verme. Sahip olduğun imkanlar herkese nasip olmaz Ahlak dersi verme Evet Ödev, Ödevler konusunda bir plan yapsan Öğüt verme, çözüm getirme Üniversite mezunları daha çok kazanır Mutluk çekme, öğretme İleriyi düşünmüyorsun, olgun ol Yargılama, eleştirme, suçlama Her zaman gelecek için umut veren bir öğrenciydin Övme Sers Serseriler gibi konuşuyorsun At takma, alay etme, aşağılama Çaba göstermiyorsun Yorumlama, analiz etme Duygularını anlıyorum. Fakat bu sınıf çok daha iyi olacak. Güven verme, duyguları paylaşma. Eğitiminiz, eğitimsiz ne yapabilirsin? Nasıl geçinirsin? Sınama, çapraz soru sorma. Yeter, bu akşam daha fazla sorun istemiyorum. Konuyu saptırma. Çocuğun ağzını kapatma. Duygularını anlatmasına, engel olma. Evet çocukların e, sorunlarına yukarıdaki dil kalıplarıyla cevap verdiğimizde onlarla konuşmuş ve sorunlarına yardımcı olmuş e, sayarız kendimizi bununla birlikte. Oysa bu dil kalıpları çocuğumuzla kuracağımız iletişimin en, e, önündeki de en büyük büyük engel olmaktadır aslında ve bizler bunun farkında değilizdir. Ee, anne babanın tutumu aslında çocukların üzerindeki bu olumsuz sonuçları Oluşturma tehlikesi yaşıyor yani siz böyle bir şeyle geldiğiniz zaman çocuğunuzun işte tamam artık tamam bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum. Her seferinde aynı konu her seferinde senin okulu bırakmayı istemem konusu gibi bir şeyle çocuğu susturmak demek aslında onun orada işte öncelikle ne yapıyoruz biz onun konuşmasını engelliyoruz. Savunmaya geçmesine ya da ona işte serseriler gibi konuşuyorsun dediğinde ya da başka bir suçlayıcı bir tavırla şey yaptığımızda o da otomatikman kendisini savunma meyline geçiyor. Ve savunmacı kavgacı yapıyoruz çocuğu ya da böylesinde yetersizlik hissi oluşuyor ve küsüyor bir şekilde kızıyor oldukları gibi kabul edilmedikleri duygusunu yaratıyor. Anlaşılmadıklarını hissettiriyor, kendi duygu ve düşüncelerinin değersiz olduğunu hissettiriyor, kızdırıyor ve vazgeçirtiyor çocukları, devamlı sorgulandığı hissini oluşturuyor ve anne babasının kendisiyle ilgilenmediğini düşünüyor. Şöyle ki biz aslında birçok ergenle yaptığımız çalışmalarda, işte okul rehberliklerinde falan ergenlerle yapılan testlerde, Ergenler genelde ailelerin, ebeveynlerin kendileriyle ilgilenmediğini düşünürler. Çünkü oysa ki ebeveynler de tam tersine çok ilgili olduklarını fakat çocuğun bir türlü onlara bir şeyler anlatmaya yanaşmadığını, sorunu çözemediklerinden bahsederler. İşte buradaki problem arada kullandığımız dil kalıbının ergen tarafından, öğrenci tarafından, çocuk tarafından nasıl algılandığı durumu. O anda... Ee, biz bu tarz bir dil kalıpları kullanarak aslında çocuğumuzun işte bize açılmasını, bizde rahatlamasını, kendini ifade etmesini engellemiş oluyoruz. Ee, şimdi yine ne yapalım bu videonun sonunda size eğer oğlunuz kızınız gelseydi ve okulla alakalı böyle bir şey söyleseydi, siz o anda ona nasıl bir yanıt verirdiniz neler söylerdiniz hadi videonun sonunda bunu düşünelim hep beraber ve bir sonraki gelişen ilerleyen videolarımızda da aslında nasıl olması gerektiği nasıl dinlememiz nasıl konuşmamız nasıl geri bildirim vermemiz gerektiği konularını hep birlikte işlemeye çalışalım.